Herkese merhaba. Ben Tolga Özbek. Bugün konumuz Profesör Doktor Serhat Güvenç, Kadir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden. Serhat Güvenç'le birlikte son günlerde gerilen Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini konuşacağız. Neden bu gerilim daha yüksek seviyeye çıktı? Neler yapılacak? Ayrıca yine iki ülke arasında uzun zamandır görüşülen Türkiye'nin de kabul etmediği işte 6-12 mil veya FIR hattıyla ilgili sorularımız olacak. Profesör Doktor Serhat Güvenç yayın e, bu sorularımızın cevaplarını bize verecek. Serhat abi hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Tolga siz nasılsınız? İyi çalışmalar diliyorum iyi yayınlar. Çok teşekkürler sağ olun. Daha önceki yayınlarımıza da Profesör Doktor Serhat Güvenç katılmıştı. Sorularımızın cevaplarını farklı bakış akademik açıdan bakışıyla vermişti. Benim de çok uzun yıllardır bir abim olduğu için kendisine Serhat abi diye arada ağzından kaçıyor söylüyorum ama bu benim için, bu kitap benim için çok çok önemli bir konu. Ben öncelikle hemen güncel bir konuyla başlayayım. Neden bu son günlerde Yunanistan'la olan ilişkilerimiz tekrar gerilmeye başladı? Genellikle yaz döneminde iki ülke içinde turizm çok önemli. Biraz daha böyle bir tempoyu aşağı çekerdik. Eylül sonrasında e, yürürdü, işler biraz daha e, gerilim artardı. Neden bu dönemde bu e, yaşadıklarımız meydana geliyor? Sizin görüşünüz çok önemli. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. E, ben seninle dostluğun bana keyif veriyor, o yüzden abi demen de hiçbir sakınca yok. Yani e, lütfen kendini rahat hisset. İzleyicilerimiz de bizim o 20 yıl aşan dostluğumuza versinler samimiyeti. E, Haklısın. Yani e, aslında hem şey olarak pratik uygulama olarak hem de zaten bir mutabakat olduğu için Türkiye ve Yunanistan turizm sezonunda böyle gerginliği tırmandırıcı askeri hareketlerden kaçınırlardı. Böyle bir taahhütleri vardı. Sadece turizm sezonu değil bildiğim kadarıyla bu Madrid mutabakatı çerçevesinde Özal ve Kürtel galiba Mitsotakis'in amcası e, arasında e, imzalanan bir ya da üzerinde anlaşma sağlanan bir konu. Dini ve milli bayramlarında da yani böyle askeri gerginliği tırma, gerginliği tırmandıracak hareketlerden, hamlelerden kaçınmak gibi bir taahhütleri vardı. Buna uzunca süre riayet ettiler. Hatta galiba geçen yazda iki taraf da bir biri 28 Ekim Yunanların bağımsızlık günü şey günü, İtalyanlara hayır dedikleri gün 29 Ekim'de bizim bayram böyle Karşılıklı tatbikatlar programlamışlardı ama sonradan iptal ettiler yani daha önce verdikleri söze iki tarafta Sadık kalmış oldular neden tekrar iki yıl sonra sıcak bir gündemle karşılaştık Ege'de birkaç nedeni var bir tanesi asıl neden Türkiye ile Yunanistan arasında kökü çok eskiye dayanan uyuşmazlıkların çözülmemiş olması yani 2000'li yıllarda bir aşağı yukarı 10-15 sene bu, bu sorunların varlığına rağmen ekonomik gerekçelerle iki tarafta e, bu sorunları geride bırak ya da şöyle söyleyeyim yani bu sorunlara rağmen ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeyi başardılar. Yani iki tarafta bu işbirliğinin e, meyvelerini yemeyi tercih ettiler gerginliğe fakat e, 2019 yılında işte bu... E, Türkiye'de bu mavi vatan e, diyelim anlayışının e, yaygınlık kazanması, resmi çevrelerin bunu benimsemesi e, ve tabi e, özellikle Doğu Akdeniz'e Yunanistan'ın e, giderek daha fazla müdahil olmaya çalışmasıyla birlikte e, gerginlik yeni bir aşamaya taşındı. Yani buna Doğu Akdeniz boyutu da dahil oldu. Yine e, ancak hani Türkiye e, biraz da Batı'dan özellikle AB ve ABD'den gördüğü baskı baskıyla da e, gerginliği düşürecek bir takım adımlar adımlar attık işte bunlardan bir tanesi e, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de e, petrol arayacak araştırma gemilerinin Karadeniz'e çıkartılması veya limanlarda bekletilmesiydi. E, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiriakos Mitsotakis'le e, sorunları en azından e, perdeleyecek bir e, işbirliğinin birliğinin temellerini attığını düşünüyordu. Yani bunu yani son konuşmalarından, son tepkilerinden anlıyoruz. Neydi bu? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle kişiselleştirilmiş, kişiselleştirilmiş diplomasiye yatkın, alışkın liderler arası müzakerelerle sorunları çözmeyi veya bunların en azından gerginliğe tırmanmasını engelleyecek bir takım işbirliklerinin zeminini, temelini atabiliyordu. Şimdi Mitsotakis'te de böyle bir ilişki kurulacağına dair bir beklenti oldu. Değil mi? Yani şeyle birlikte, işte karşılıklı ziyaretlerle birlikte Mitsotakis Türkiye'ye geldi yanlış hatırlamıyorsam iyi karşılandı ve yeni bir evrenin başladığını düşünüyorduk. Fakat şu anda Türkiye aslında biraz zayıf konumda yani özellikle de şeyden dolayı bu Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası her ne kadar Türkiye'nin batı güvenliği için önemi değeri artmış gibi olsa da Türkiye şu ana kadar Rusya'yı da sakın sakınması nedeniyle tam bu artan stratejik öneminden istediği ya da ne diyelim beklendiği kadar yararlanamadı ve bir takım hamleleri de Türkiye'yi aslında zora sokuyor. İşte bunlardan en önemlisi de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda e, e, Na yönelik itirazları Türkiye'nin. E, Mitsotakis bu fırsattan yararlanmak istedi. Doğrusu yani Türkiye'nin e, önüne konulan bir taraftan baktığımız zaman e, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği, kongrede takılmış olan F-16 blok 70 ve 80 F-16'nın modernizasyonu, Belki de üçüncü cephe Yunanistan tarafı mı açılıyor? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bu bunlar dış ilişkilerde birer hamle mi? E, ben açıldığını söyleyemem ama şunu gördüm Mitsotakis. Unutmayalım yani Yunanistan'ın Yunanistan iç politikasında da kuvvetli bir muhalefet var ve Syriza'nın lideri e, şey Chipras e, sıkıştırıyor içeride Takisi. Türkiye konusunda e, yeteri kadar sert ya da yet yeterli önlemleri almamakla. Şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan durum ona bağlamaya çalışıyordum bir yandan da hı hı. hani Türkiye'nin ABD'den talep ettiği bu F16'lar, F16 modernizasyon paketleri daha sonra açıklanan işte bu Amram füzeleri ve bir takım iğle, radar iyileştirme paketleri talebinin yönetim tarafından uzun süre bekletildikten sonra Kongre'ye iletilmesiyle sonuçlandı. Yani yönetim dedi ki bu e, şeylerin Türkiye'nin talep ettiği bu silah ve teçhizatı verilmesi hem NATO ittifakının hem Amerika'nın çıkarlarına uygun dedi Dolayısıyla hani e, Türkiye F35 programından çıkartıldı ama hava kuvvetlerinin e, büyük bir e, güç kaybının yaşaması büyük bir güç kaybı yaşamasının önüne geçecek de böyle telafi edici biraz palyatif de olsa imkanlara sahip olacaktı e, işte Türkiye'nin bu ikircikli tutumunu da gören e, Kiriakos Mitsotakis Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasında açık açık Türkiye'ye F-16 vermeyin dedi. E, diplomatik gözlemciler bunun nezaketle bağdaşmadığını söylüyor ama e, şunu da teslim etmek lazım. Haklı olduğunu haklı bulduğum için söylemiyorum. E, Türkiye'yi çok zor bir durumda yakaladı Yunanistan. Yani, e, yani Kongrede bitmedi. hava değişebilecekken, <gülüyor> hava değişebilecekken bu havayı tekrar ee, üstelik yani ellerinde de gerekçe var işte Finlandiya ve İsveçin üyeliğine Türkiye engel oluyor bu havayı tekrar Türkiye aleyhine döndürmek ve Ege'deki askeri güç dengesinde Yunanistan'ın e, uzun bir aradan sonra elde etme yolunda olduğu üstünlüğü korumasını sağlayacak siyasi bir hamle yaptı belli ki o askeri üstünlüğü korumak Türkiye ile dostane ilişkiler yürütmek ya da ee, Yunan Başbakanı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel iyi ilişkiler sürdürmekten daha önemli görülüyor yani Yunanistan bir fırsat penceresi yakaladığını düşünüyor bunu kullanmaya çalışıyor e, Bu da do, e, doğal olarak Türkiye'de sert tepkiyle e, karşılanıyor e, ve e, birikmiş olan üzeri örtülmüş olan ya da e, varlığına rağmen işbirliği e, işbirliği yap, yapılan o sorunlar tekrar gün yüzüne çıkmış oldu ve çözülmedikleri için de karşımıza daha kuvvetli birer gerginlik unsuru olarak çıktı. Peki şunu söyleyeyim tabi Yunanistan'ın son dönemde Fransa'dan satın aldığı rafal savaş uçakları 6 adeti teslim edildi 12'de rakam 24'e Hatta 40'a kadar çıkacak. Bir taraftan F16'larını Viper modernizasyonuyla yeni nesil standartlara doğru Yunanistan yükseltiyor. Ve sonunda e, Yunan Başbakanı'nın kongre ziyaretinde işte 12 kez alkışlarla kesilen konuşmasında da bir F-35 çıktı. E, güç dengeleri açısından sizce Yunanistan nereye doğru gidiyor? Yani bu baskısını devam ettirecek gibi mi gözüküyor Ege'de? E, yani az önce bir fırsat penceresi olarak niteledim. Devam ettirecektir. Çünkü önü açık. Hani futbol tabiri kullanırsak neden önü açık? Şimdi geleneksel olarak Türkiye ve Yunanistan arasında Amerika Birleşik Devletleri bir denge gözetirdi. Bu hani çok sağlıklı bir denge değil ama matematiksel bir hesabı vardı. 7'ye 10 yani Türkiye'ye verilen her 10 birim silah için Yunanistan'a da ihtiyacı olsun olmasın 7 birim silah verirdi Amerika. Kongre Amerikan iç politikasının dinamiklerine daha açık olduğu için Yunan yanlısı kararlar verme eğilimindeydi, Yunanistan'ı kollama eğilimindeydi. Amerika'da ise şey Amerikan yönetimi hükümet stratejik önemi nedeniyle Türkiye'yi kayırmaya çalışırdı. Böylece hani yönetilebilir bir rekabet Amerika açısından yönetilebilir bir rekabet söz konusuydu. Ee, Yunanistan'ı değerli kılan işte e, bu hani kimliği, e, Avrupa şey, batı medeniyetinin beşiği olması, demokrasinin beşiği olması gibi konular ve en önemlisi belki de tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde e, güçlü ve etkili bir e, Rum lobisinin varlığıydı. Amerikan iç politikasını etkileyebiliyor Yunanistan. Türkiye ise stratejik önemine, yani emlak değerine yaslanırdı. Neydi? Amerika'nın özellikle Türkiye'nin çevresinde yürüteceği operasyonlar için Türkiye'deki üstlere hava üstlerine özellikle e, erişme ihtiyacı vardı Bu işler Amerika'ya yani bu üstler Amerika için e, kimi zaman çok hayati öneme sahipti e, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin hani Türkiye'ye bakışında stratejik kaygılar ya da stratejik mülazalar şekillendirirdi. Şimdi 1 Mart 2003 tarihini anımsarsanız yani Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Türk topraklarının Irak'ta yapacağı e, savaş için Irak'ı iş, Irak işgal amacıyla kullanmasına izin vermedikten sonra Amerika'nın Türkiye'deki üslere e, ilişkin e, ne diyeyim beklentileri giderek e, azaldı. Yani dolayısıyla Türkiye'nin Amerikan stratejik çıkarları için emlak değeri eskiye göre çok çok düşük Ve şu an aslında tarihi olarak en dip seviyede çünkü... İşte görüyorsunuz yani Ukrayna'da Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında Türkiye'nin kuzeydeki komşuları Bulgaristan Romanya dahil olmak üzere Amerikan NATO uçaklarıyla birlikleriyle kaynıyor yani hiçbir Türk üssünün kullanıldığına dair ya da kullanılmasına ilişkin bir talep yapıldığına dair elimizde bilgi yok yani Türkiye'den herhangi bir şey istemeden ki bir noktada hani Karadeniz üzerine çıkan tanker uçaklar için, Akrotori'den kalkan Kraliyet Hava Kuvvetleri, Tayfunları için hava sahasından geçiş izni bile talep etmemek gibi bir politikaları vardı. Yani Türkiye ile herhangi bir şekilde müzakere etmeyelim diye uzattım sözü ama söylemek istediğim şey şu, Türkiye Yunanistan'ın Amerikan iç politikasındaki etkisini stratejik önemiyle dengelerdi. Şimdi bu jeostratejik önem ortada yok. Üstelik e, Amerika e, özellikle kuzeyde Karadeniz'de yapacağı işler için giderek daha fazla Yunanistan'a bel bağlamıştır. İşte hep sözünü ediyoruz ya dede ağaç diye. O bir şeydir orası. Yani demir yolu, deniz yolu ve hava yolu kavşağıdır. Amerika artık dede ağacı kullanıyor. Amerika Yunan kamuoyu geçmişi oranla çok daha... E, ama çok daha az Amerikan karşıtı siyasiler Amerika'yla iş bir askeri iş birliği konusunda kamuoyundan eskisi kadar şey görmüyorlar sert tepki görmüyorlar ve dolayısıyla Yunanistan Amerikan iç politikasında sahip olduğu avantaja bir de jeopolitik önemi de eklemiş oldu. Bu durumda Türkiye'nin hem Amerika ile ilişkilerinde hem de Yunanistanla ilişkilerinde yaslanabileceği fazla bir kozu yok şey Ukrayna'nın Ukrayna'da yaşanan savaş bu anlamda Türkiye'ye bir ölçüde bu şeyi önemi bir ölçüde geri kazandıracaktı ki işte yönetimin Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye Türkiye'ye fon altı satmaya olumlu bakıyoruz mesajını göndermesi Aslında bunun bir işaretiydi ama çok kısa sürede sönümlendi e, bu durumda da Yunanistan Türkiye'yi özellikle Amerika karşısında bu kadar tırnak içinde kötü durumda yakalamışken e, elinden geleni ardına e, koymayacak. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de e, Türkiye'nin askeri gücüne karşı üstünlük için e, kısıtlı kaynaklarına rağmen de bayağı bir çaba göstereceği benziyor. Demin Dedaç'ı e, söylediniz. Bunun yanı sıra e, sanıyorum 9'a yükseldi Amerikan üssü sayısı Yunanistan'da. Hep gelen soru, dedaç Türkiye için sizce bir tehdit mi? Değil. Yani dedaçta çünkü Türkiye'ye tehdit olacak herhangi bir şey bırakmıyor ki Amerikalılar. daha çok dar bir kıyı şeridi. Unutmayın, yani şeyden girdiğinizde, Aha. Kapıkule'den girdiğinizde 50 kilometre kuzeyde de Bulgaristan sınırı var. Orası çok dar bir şey, kıyı toprak parçası. Hani. Oradan zaten Türkiye'ye stratejik olarak tehdit yaratacak bir şey konuşlandırabilmeniz, bir kabiliyet bulundurabilmeniz mümkün değil. Çok dar bir alan. E, ama asıl şeyi e, e, önemi Amerika için e, oradan kuzeye, Bulgaristan'a, Romanya'ya ve Romanya üzerinden de muhtemelen Ukrayna'ya işte şey e, silah ve malzeme sevkiyatı yapılıyor. Bulgaristan ve Romanya'daki Amerikan üsleri ihmal edilebiliyor bunları yaparken de Türkiye'ye ihtiyaç duymuyorlar Sen de çok iyi sarsın 1999 Kosova NATO'nun Kosova harekatı sırasında yüz günlük harekat sırasında İtalya'daki üstlere dayanıyorlardı değil mi kullanıyorlar çok yeni başkalar baskıyı arttırabilmek için Belgrad üzerinde Türkiye'deki üstleri kullanmak istedi NATO yanlış anımsamıyorsam Balıkesir bandırma ve Çorlu üstleri bunlarda hazırlıklar yapıldı sonra ama harekat bittiği için kullanmalarına gerek yok kalmadı e, varmak istediğim şey şu yani bundan 20 sene önce Türkiye'nin bu saydığım üstleri bu tür e, e, krizlerde NATO'nun bel bağladığı yerlerken artık adları dahi geçmiyor bunun işte <gülüyor> e, Türkiye'nin yerini Yunanistan almış durumda ama e, Oraya konuşulan henüz Amerikan oraya yapılan Amerika oraya yapılan Amerikan yığınağı yok da yani o üslerdeki Amerikan varlığının Türkiye'ye yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu düşürmek için elimizde yeteri kadar veri yok bilgi yok ama bir potansiyel olarak şeyi gösteriyor tabii yani Yunanistan Amerika'yı arkasına aldı Amerika Birleşik Devletleri günün birinde Türkiye'ye karşı Yunanistan yanında silahlı çatışmaya girer mi girmez mi? Hani bu soruları sorarsın, sormak e, meşrudur Ama şu an için öyle bir niyetin işaretleri yok. Ee, bir taraftan da dün e, Yunanistan e, Başbakanı'nın hani Türkiye ile Yunanistan savaşa girse NATO bizim tarafımızda olur lafları da tabii bu sizin dediklerinizi bağlıyor gibi bir durum söz konusu. Üstlenme ve diğer konulara baktığımız zaman. Ben tekrar Türkiye ve Yunanistan arasındaki o Ege'de yaşanan işte Doğu Akdeniz'deki petrol doğal gaz aramaları Yunanistan'ın 12 mil, 6 mil e, çıkışları ve tabii ki e, Kıbrıs'ta ya, uzun yıllardır yaşanan e, bir e, anlaşmazlık var. Bunlar açısından yakın bir vadede çözüm olabilir mi? Veya ya biz bunları çözelim masadan kalkalım gibi bir durum olabilir mi sizce? Yani şimdi Kristal ben akademik, bir yaş ak akademik yaşamıma yani Türk-Günan sorunlarını çalışarak başladım. Aşağı yukarı 30 yıl oluyor yani 30 yıl önce bunlar kemikleşmiş sorunlar değildi ama çözüm de bulunamamış sorunlardı. Bunlara rağmen ekonomik ve ticari işbirliği yapmayı öğrendi iki tarafta halklar arasında geçmişe göre. Çok daha fazla temas var. Ee, üstelik yani iki ülke kamuoyu da işte savaşın maliyetinin ne olduğunu Ukrayna'da yaşananlardan görüyor. Savaş iyi bir şey değil. Yani geçmişe kıyasla bu farklar var. Ama iki tarafta doğrusunu isterseniz bir, bir diğerine bakarken karşısında yayılmacı bir ülke görüyor. Yani Türkiye'ye baktığı zaman Yunanistan'ın Ege'deki iddialarını, hamlelerini Türkiye aleyhine genişlemek, Türkiye'yi karaya hapsetmek amaçlı görüyor. Yunanistan'da baktığı zaman işte Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı bir ülke. Kıbrıs'a müdahale etmiş, adanın üçte birini kontrol ediyor. Suriye'de askeri denetiminde olan bir bölge var ve Ege'de hak etmediği, onlara göre hak etmediği bir takım taleplerde bulunuyor. Onlar açısından da Türkiye yayılmacılığı tescil edilmiş bir ülke. Evet sorun şu hani bu Yunan görüşünün alıcısı eskiden bu kadar yoktu fakat geçtiğimiz 10 senede maalesef hani senin aktardığın şey var ya yani NATO bizim yanımızda yer alır diye hani o fazla yımser NATO onların yanında yer almaz ama pek çok NATO ülkesinin Yunanistan'a destek olabileceğini söyleyebiliriz Çünkü Türkiye'nin maalesef böyle bir imajı oluştu yani Türkiye e, genişlemeye yatkın yer yer revizyonist amaçlar gülebilen bir ülke gibi görülüyor. Hani bu da Yunanlıların Türkiye'ye karşı elini kolaylaştırıyor. Kuvvetlendiriyor. Hani Bunu da teslim etmemiz lazım. Nedir bu sorunlar? Ege'de işte bu kıta sahanlığı meselesiyle başladı aslında 70'li yıllarda. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen önce Türkiye tarihinde ilk defa çok da böyle bu iş için uygun donanımı olmayan bir ee, araştırma gemisine Ege'ye çıkardı. TCG Çandarlı ben çocuktum çok iyi hatırlıyorum o dönemin ge gerginliğini Ege'de. Ee, bunun arkasından işte Horasismik bir krizleri vesaire bunlar yaşandı ee, ve e, Kıbrıs, e, Türkiye'nin Kıbrıs müdahalesini takiben Türk-Yunan ilişkilerini e, etkileyen olumsuz etkileyen bir dizi sorun çıktı. Kıta sahanlığı bunlardan başlıcası e, Yunan karasuları Yunanistan'ın karasularını mevcut altı milin ötesine çıkarma tehdidi ya da e, arzusu e, Yunan, e, hava e, Yunan hava sahasıyla Yunan havası Yunanistan'ın on millik hava sahası iddiası ki bu uluslararası hukukta karşılığı olmayan bir uygulama Çünkü Yunanistan'ın e, Kara sularının genişliği altı mil hava sahası Yunanistan iddia ettiği hava sahası on mil böyle dört millik bir fark var e, fır hattı yani Ege'deki Uçuş bilgi bölgesi buradaki bunun Yunanistan'a ne tür bir yetki sağladığı, Türkiye'nin yorumu Yunanistan'ın bu yetkiyi istismar ettiğini, Ege'nin kontrolü kontrolü iddiaları yani Ege'nin kontrolü için bir egemenlik hakkıymış gibi kullandığı yönünde Yunan adalarının silah silahlandırılması uluslararası antlaşmalara rağmen e, ve tabii ki şey e, bir de e, Kardak krizi sonrası e, Türk tarafının üzerinde ısrarla durduğu. Ege'deki gri bölgeler yani böyle e, aidiyeti e, kararlaştırılmamış aidiyeti üzerinde e, şey e, kesin bir e, hukuki niyetim e, şeyin olmadığı bir kararın olmadığı adalar formasyonlar meselesi Yunanistan bu sorunlardan sadece kıta sahanlığı meselesini e, kabul ediyor diğerlerinin Türkiye'nin tek taraflı talepleri olduğunu ileri sürüyor Bunlardan tabii hava sahası meselesi hani senin programın bağlamında da en çok gündeme gelen ve gerginlik potansiyeli en yüksek olan konu konunun geçmişi Yunanistan'a göre 1934 yılında yanılmıyorsam bir kararname ile Yunanistan'ın hava, sah hava sahasının 10 bile çıkartılmasına dayanıyor ama Türkiye bu kararı tanımadığını 1974'ten sonra beyan etti ve uygulaması ile bunu e, e, tanımadığını e, ortaya koydu. E, Yunanistan bu, bu şeyin 10 e, millik hava sahası iddiasının uluslararası hukuktan bir sapma teşkil ettiğini ama bir yapıla geliş kuralı oluşturduğunu söylüyor. Çünkü 1934'ten beri bu benim e, ben bunu ilan ettim. E, Türkiye 40 yıl buna ses çıkarmadı. Dolayısıyla bunu artık Hani bunun bir uygulama olduğu, yerleşik bir uygulama olarak kabul görmesi lazım iddiasında. Hani bunun pratik sonucu nedir? Benim derslerimde kullandığım bir örnek var. Lafı uzatmak pahasına, istersen onu paylaşayım. Lütfen. Mesela bir <gülüyor> örnek olarak bir Türk fırkateyni atıyorum. TCG Barbaros, Rodos'un 7 mil açığında seyir halinde. Bu durumda Yunanistan Karasularının Hı. genişliği 6 mil olduğu için Türk e, e, savaş gemisi Yunanistan'ın herhangi bir egemenlik hakkını idda, ihlal etmiyor. TCG Barbaros e, taşıdığı helikopteri o 7 mil mesafede havalandırdığı anda TCG Barbaros herhangi bir ihlal yapmasa da helikopteri Yunan hava sahasını ihlal etmiş sayılıyor Yunan mantığına göre. Karşılaştığımız durum tam da bu. E, hani bu, burada bir mantıksızlık var. E, Yunanlılar e, hani bu konuda vazgeçmiyorlar. Türk, Türkiye'de çok uzun zamandır e, bu özellikle dört mili tartışmalı dört mili uçaklar göndererek bu kararı tanımadığını bu bunu asla da tanımayacağını ortaya koyuyor. Yunanlılar da işte Türk uçaklarını teşhis amacıyla e, uçaklarını kaldırıyorlar. E, bildiğimiz e, iç işte dalaşları yaşanıyor. Karşılıklı radar kilitlenmeleri yapılıyor. E, bazen kazalar oluyor. Yani e, aşırı sert manevralar yüzünden Yunanlıların ve uçak kaybettiği şeyler oldu. E, yüzba, yüzbaşı ayler Erdoğan biliyorsun şehit oldu. Yani bir F-16 uçuşunda. Bir, bir atış yapılarak. Bir e, atışı, yüze atışı Yani Ege'de iki tarafta böyle e, bu şeyde e, ne diyelim rekabette uçak ve pilot kaybettiler. E, e, gerginliğin esas noktası bu dört millilik fark. E, Türkiye açısından tabii bir de kritik mesele. Ege çok dar bir yer. Özellikle de Yunanistan'ın adalara sahip olması nedeniyle uluslararası sular çok çok az. Zaten çok dar bir alan oluşturuyor. Mevcut durumda Türkiye ve Yunanistan'ın Ege'deki kara suların genişliği 6 mil. Yunanistan e, uluslararası deniz hukuku sözleşmesi uyarınca kara suların 12 mil'e çıkartma hakkı olduğunu ve bunu istediği zaman kullanacağını ifade ediyor. Hmm. Türkiye ise e, bir büyük millet meclisinin 90'lı yıllarda aldığı bir karar var böyle bir hareket hamlenin yani altımil üzerine çıkma kararının savaş sebebi sayılacağını iddia ediyor ee, Yunanistan geçen sene İon denizindeki karasularını 12 e çıkarttı Ege'deki karasuları hala 6000 bu bir potansiyel bir gerginlik meselesi ee, izleyicilerden hani şey diyenler olabilir. E, ee, Yunanistan'ı beklemeyelim, biz 12 mile çıkartalım diyenler olabilir. Yani 12 mile çıktığı takdirde Türkiye'nin kazanacağı fazla bir şey yok Ege'de. Çünkü e, yuna, yani Yunan adalarının varlığı nedeniyle Türkiye'nin e, elde edeceği ilave egemen deniz alanı çok kısıtlı kalıyor. Yunanistan ise Ege'deki uluslararası suları bünyesine katarak e, karasularını genişletmiş oluyor. Mevcut durum statüko Türkiye açısından kabul edilebilir. Neden çözülemiyor taraf tarafta bunu bir egemenlik meselesi olarak kabul ediyor herhangi bir tavizin karşı tarafın yayılmacı emellerini körükleyeceği gibi bir düşünceye sahip ve kamuoyları da çok bilenmiş bu konularda 60 küsur tur yapılan bir istikşafi görüşme şeyi var biliyorsun trafiği var teknik olarak nasıl çözüleceğine dair ben eminim pek çok senaryo orada tartışılmıştır benim konuştuğum diplomatlar iki taraftan da bir siyasi irade olduğu takdirde bu sorunların teknik ve hukuki yaklaşımla nasıl çözümlenebileceğine dair yeterince fikir sahibi olduğunu söylüyorlar. Ama dediğim gibi yani Yunanistan'da Türkiye'ye karşıtlığının içeride, karşı, içeride çok kuvvetli bir müşterisi, kitlesi var. Türkiye'de de baktığınız zaman görüyorsunuz yani... Erdoğan'ın başka bölgelere yönelik siyasetini beğenmeyen insanlar bile, hani Yunanistan söz konusu olunca bu politikalara destek bakımından daha şey olabiliyorlar, daha yatkın olabiliyorlar. Hani kamuoy desteği dış politikaya genişletici bir etkisi var. Sonuçta siyasilerden söz ediyoruz. Hani onlar da iktidarda kalmak, iktidarlarını pekiştirmek istiyorlar. Ee, buradan bir gerginlik şey e, sert bir yaz geçer mi diye sorarsanız Eğer iki taraftan iki taraf veya iki tarafta veya iki taraftan herhangi biri bu gerginliği çatışma eşiğine kadar kaşıyacak taşıma siyasi iradesine sahipse Evet çok gerginlik görebiliriz ama e, son tahlilde kaybedecek çok şeyleri var e, fakat Yunanistan'ın Hani bunu bir fırsat penceresi olarak görmesi biraz işi zorlaştırıyor Türkiye için. Çünkü Türkiye kabul edelim ki yani hoşuma da gitmiyor ama çok zayıf durumda şu anda Yunanistan'a karşı. Ee, ben bir de şey eklemek istiyorum. Bazen de iki ülke siyasi veya ekonomik anlamda problemler yaşadığı zaman biraz dışarı doğru bakalım, ilgi oraya dağıtalım durumları da belki söz konusu olabilir mi diye de aklımdan geçmiyor değil doğru Aslında yani şöyle söyleyeyim yani benim düşüncem bu 2010'da 19'daki gerginlik Yunanistan'da uzun süredir ket vurulan bu silahlanma hevesini bayağı canlandırdı yani Çünkü Yunanistan çok uzun süredir yeni hiçbir şey sipariş edemiyordu yapımı yıllardır süren bir, bir takım şey e, karakol gemileri vardı hucum botları vardı onlara bile böyle güç bela hizmete sokabildiler. E, ama e, geçtiğimiz iki yılda Yunanistan çok hızlı ve maliyetli bir silahlanma programını benimsedi e, e, Dolayısıyla yani çok ağır bir ekonomik kriz geçiren Hatta neredeyse iflasın eşiğine gelen e, e, gelmiş bir ülkede o ülke insanların refahının, refahından fedakarlık ederek işte savunmaya, Türkiye tehdidi gerekçesiyle savunmaya büyük kaynaklar ayırmaya başladılar. Yani Bunun da, bunun da tabii bu pastadan da şeyi en büyük fayı Fransa alıyor tabii. Çünkü Fransa'nın da özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye ile bir hesabı var. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ee, en azından işin başka boyutlarını görmemiz e, nereye doğru gider böyle güzel bir perspektif oldu. Akademik açıdan da Profesör Doktor Serhat Güvenç e, bizlere açıkladı. Serhat abi ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. E, umarım bu gerginlik diyelim bir savaşa gitmez etmez ama e, ben bazen tabii gazeteci olarak özellikle sektörel yayın yapan birisi olarak e, Yunanistan'daki rakiplerimi çok e, yakından izliyorum. Onlar bayağı böyle bir savaş boyalarını sürmüş durumdalar. E, bakalım ne olacak merakla bekleyeceğiz. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, e, haberleşmek, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet bugün e, Yunanistan'la aramızdaki ilişkilerde e, son durumda nereye doğru gidebilir? Kriz bir savaşın eşiğine gelir mi? Profesör Doktor Serhat Güvençle beraber konuştuk. Bizleri takip etmeye devam edin. E, sitemiz tolgözbek.com'dan savunma ve avacılık konusundaki yeni haberleri takip edebilirsiniz. Eğer tabii videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, bu tabii ekonomik krizde bunları tekrar ediyorum ama katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlık ve mutluluklu günler diliyorum.